Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle unsuz mercimek çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Hemen malzemelere geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 1 su bardağı mercimek, 1 adet orta boy toğan, 2 diş sarımsak, 1 adet orta boy patates, 9 tablet kemik suyu, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı salça, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 3 çay kaşığı tuz, yaklaşık 2 litre su. Öncelikle tenceremizin içine 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından doğranmış soğanlarımızı ekleyip güzelce kavuruyoruz. salça ve tereyağını da ekleyerek birkaç dakika kavuruyoruz. Salça kavrulduktan sonra 2 diş doğranmış sarımsağı ekleyip 1-2 tur karıştırıyoruz. Ardından doğranmış patatesleri ekleyip Birkaç dakika daha kavurma işlemi yapıyoruz. Daha sonra mercimeği ekleyip bir tur çeviriyoruz. En son baharatlarını ekliyoruz. Suyunu ilave ediyoruz. En son kemik suyunu da ekleyip Sık ateşte 30 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra blenderdan geçiriyoruz ve servise hazır. Afiyet olsun. Bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Hem lezzetli hem pratik bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka lezzetlerde görüşmek üzere.